Hepinize yeni videodan selamlar ile bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız ve fark ettiyseniz kamera değişik, kamera daha net, kamera daha güzel. Diğer videolarıma bakarsanız anlarsınız daha Stop. net. Şimdi bu kamera gerçekten diğerine göre çok daha güzel ve arkadaki karışıklığa bakmayın şu taraflardaki oraları halledeceğim <gülüyor> ve size çok iyi haberlerim var. Hala oradakine bakıyorum. Yani orada kötü kameraya bakıyorum hala. Size çok güzel haberlerim var. Yeni bir kamera aldım gördüğünüz gibi ve yeni bir burada kolum Kolumun orada bir şey var. Onu, onu düzelteceğim yakında. Bu videoda affı, affınıza sığınıyorum. Ve yakında yeni bir mikrofon geliyor. Artık şundan bir kurtulalım değil mi? Yani eski diğer bu bluetooth'lu mikrofonum da kırıldı. Bu yüzden kullanamıyorum. Yakında şöyle bir... crate room nerede alaka? Rankı da giriyoruz. Bu sefer Rankı oynayacağız bu videoda. Yeni bir şey yapacağız. Hmm, konseptimiz olacak. Konseptimiz diyorum bak iyice mal oldum. Yeni bir mikrofonumuz olacak, ismi Blue Snowball Ice. Gerçek anlamda iyi bir mikrofon ve ah. Ve kulağım, kula kulağım acıdı, kulağım kanalı biraz. Niye böyle fazla bunun sesi ya? Neyse, yapacak bir şey yok. Birazcık kulağım ıskanasın. Ya da şöyle azaltayım ben sesi, sizde azalmadı ama olsundu. Videoda zaten oyun sesi az geliyor genelde. Neyse yani gördüğünüz gibi artık bu kamera kalitesinde olacak. Ee, bu arada kamera geçişlerinde donma problemi var. Çünkü ben kamerayı bağlarken bir, bir şeyi yanlış yaptım sanırım. 3, 2, Bilmiyorum neden. 1, ama olsun. Geçişlerde sadece ve onu da halledeceğim ben montajda zaten sıkıntı yok. oğlum, zaten çok heyecanlıyım. Yeni bir kamerayla video çekmek yani baya heyecanlıyım bana. Oo, bu karakteri ben daha önce hiç görmemiştim bu arada. Yeni gelen bir karakter değil aslında ama. Oo, adam bize güzel oldu. Şöyle. Şimdi ee, yani eskisi kameraya göre gerçekten çok daha iyi bir kamera. Ne kadar? <gülüyor> İsmi geçiyor her yerde. Reklam yapmayacağım ama o mikrofonun reklamını yaparım abi mikrofon. Yani gerçekten hani Öyle fazla pahalı değil. Hani diğerlerine göre fazla pahalı değil. Bu sadece 1000 lira yani diğerlerini biliyorsunuz. bin lira Rode. Ee, ama Gerçek anlamda benim en çok istediğim mikrofon mikrofonum. Roddan da daha çok istiyorum. Hani O yüzden bu mikrofon çok iyi oldu. Yani videolara tam gaz devam edeceğiz. Ama mikrofon gelene kadar birazcık böyle olacak. Videoların mikrofon kalitesi. Ama ona yapacağım fazla bir şey yok dediğim gibi. Kusura bakmayın. Birkaç video böyle olacak. Bu arada oyuna bile bakmıyorum şu an. Sadece kameranın açısına alışmaya çalışıyorum. Salak salak yorumlayayım diye. Şu an adeta bir şey gibiyim. Bebek gibiyim ya. Sen öldüğünü gör. Haydi görüşürüz. Evet güzel direndi. Ama sonunda öldü. Yani... Artık gerçek anlamda sizden bir like'larınızı bekliyorum çünkü artık videolar kaliteli olacak gerçek anlamda. Kameramız, görüntü kalitemiz. Görüntü kalitesinde 1080p e, 60fps yapmaya çalışıyorum ama ne hikmetse ya 720p 60fps oluyor ya 1080p oluyor ya da direkt 720p oluyor. Daha 1080p 60fps format yapmayı öğrenemeyiz. Onu da öğreneceğiz ama o da yakında onun onunla da, onun da yakın yani. Yani yakın artık yani bizim böyle bir geniş bir, büyük bir aile olacağız yani biliyorum. Üzerimizden büyüğümüze kadar. Güzel bir. Hani şey olacak. Biraz duygusamlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar like. Bakın <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oynuyorum bayağı. Çünkü gerçek anlamda kameranın açılarına bakmaya çalışıyorum onu deyince. gibi görünmeyeyim diye. Ah be oğlum be. Çok kötü oynadık ama olsun. Açıkçası şu an gameplay yumurumda değil. Bu haberleri vermek için bir video çekmediğim ve kup grubu video çekmemek için oyun videosu dedim. Oy! Nasıl lan? Görüşürüz. Öl bakayım. E öl artık. Aa çok vurmuşuz adama. Oh! Kameranın kadrajına girdi. Göremedim adamı. Yani siz göremiyorsunuz ben de göremiyorum şu kendimi de göremiyorum mesela. Aaa bu şampiyonu hiç bilmiyorum. Yeni şampiyonlardan birisi. Yani yeni dediğim yine bir ay oldu dediğim gibi. Bu arada gerçekten bu videoya bir artı 40-50 like bekliyorum hani. Gerçekten videolar artık like yapmaya başladı ve videolar izlenmeye başladı. Ben de bunu gördükten sonra dedim ki neden daha kaliteli videolar çekmeyeyim. Ne ediyoyu belirsiz? İnternet mi seninle ayarlanın? Evet lan ne ediyoyu belirsiz? İnternet benimle ayarlanım. Boom. Goodbye my Arkadaki gitar mesela güzel durmuş. Onu tamamen dike gelişti. Ama şu arkadaki sepet. Kıyafetler, pek hoş değil. <gülüyor> Olsun. Önemli olan kalite kardeşim. Kalite güzelse biz de... Bir şeyler. Ah. Yapmaya çalışırız yani. E gerçekten bu arada YouTube'a başlayacak insanlar varsa... Ee, kalite yüzünden büyük ihtimalle bırakıyorlar. Bak, saça bak. Saçım çok uzadı. Saçım fazla uzadı. Artık bir berber yüzü görmem lazım. Mağara adamına dönmeye başladım diyeceğim de. Satalım da çıkmıyor. Ben kösele... Köseleyeyim o yüzden sakalım da çıkmıyor ama çalışıyor. Bak, yaptığın hareket çok ayıp diyorsun değil mi? <gülüyor> Hayret ettim orada biraz da ya. Neyse. <gülüyor> Kamera gitti şu an. Heh, kendine geldi. Bağlantıda bir problem oldu o yüzden oluyor. Kusura bakmayacaksınız. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben bu haberleri vermek için geldim. Bak hala oradaki şeye bakıyorum. Buradakine bakmam lazım. Bir videomuzun daha son <gülüyor> şöyle durdum. <gülüyor> Yaş ne gibi. Bir video <gülüyor> konuşamıyorum. Heyecandan bunlar gençler. Yapacak bir şey yok. Birazcık alışmam lazım. Hep buradaydı. Şimdi buraya geçtim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiysen aşağıdan like atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutma. Eğlenme hoşça hoşçakalın. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Bay bay.